Peki hocam rahim, rahim ağzı kanseri belirtileri nedir? Belirtileri insandan insana değişiklik gösterebiliyor mu yani vücut yapısına göre işte hı hı. rahimine göre değişiklik gösterebiliyor mu size nasıl şikayet nasıl belirtilerle geliyorlar hastalar? Şimdi şöyle şu an ülkemizde aslında bu simir taraması çok güzel hani rayına oturttuk neredeyse çok güzel yapılıyor. Bu nedenle çoğu insanı kanser olmadan yakalayabilmeye başladık. Hani Kanser olmuş olarak karşımıza gelen hasta sayısı çok azaldı ki bu da aslında insanlar için, halk sağlığı için büyük bir avantaj. Ee, hani dediğim gibi esas sebebi HPV diyoruz ya, HPV'nin zaten bir lezyon yatmadıysa hiçbir bulgusu, rahim ağzına yerleşmiş HPV'nin hiçbir bulgusu olmuyor. Bu nedenle düzenli tarama olmuş gere olması gerekiyor. Diyelim ki lezyonlar ilerledi, HPV değişikliğe sebep oldu. O zaman ne olacak? Adet dönemi dışında düzensiz kanamalar görebiliriz. Cinsel ilişkiden sonra kanama görülebilir. Rahim bölgesinde, rahim ağzı bölgesinde ağrı olabilir. Eğer iş kansere gittiyse, ileri evredeyse bacak ağrısına, idrar yapmada zorluğa, böbrek hastalıklarına sebep olabilir ama... Bu biraz çok ileri evre e, kanserde yakaladığımız e, bir durum. E, sulu, böyle hatta bizim kitaplarımızda et suyu kıvamında bir akıntı olabilir. E, bizim amacımız hastalarımız bu aşamaya gelmeden o simirle kanser e, hücrelerine dönüşmeden yakalamak zaten. Bu nedenle bir bulgu olduğunda değil yıllık düzenli kadın doğum takibi yapılması gerekiyor ki biz bu kanseri önleyebilelim. Yani bu belirtilerin herhangi birinde bir e, gözlenme ya da kendisinde hissettiği zaman kesinlikle bir uzman doktora Aynen. gidilmesi gerekiyor. Hı, olmasa evet. da bu belirtiler olmasa da kesinlikle o dediğiniz saramanın içine girmesi gerekiyor Aynen. kontrollerine. Yani Aynen. belirtisi olmaya da bilir, ola evet. da Kişiden kişiye de değişebiliyor evet. yani. Yani belirti verdiğinde çok geç kalmış olabiliyoruz. Bu nedenle belirti vermeden yakalayabilmek bizim için daha önemli. Yani çoğu insan test bile yapmamış olabiliyor hani taramaya girmemiş de olabiliyor. Evet. Ama kesinlikle hani belirtiler olmasa da her doktora 6 ayda bir kendimizi göstermemiz, muayene etmemiz gerekiyor evet. aslında. Evet. Bu göz içinde olsa, kulak içinde olsa, en basit grip de olsa ki bu kanser türü kesinlikle her 6 ayda bir hatta 3 ayda bir rahatsızlığı olmasa da bir gelinip görülmesi gerekiyor. Ne hani bizim evet. toplumumuz hastaneyi sevmiyor pek, ilaç almayı sevmiyor. <Gülüyor> Kendi evet. doktorum bir de insani ortamı şu an her şey var diye. Evet. Doktorlara pek şey yapmıyorlar ama uzman doktorlara kendimizi kesinlikle emanet etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben burada. Ee, evet çünkü biz burada hani hastalarımızı hasta olmadan yakalayıp koruyucu hekimliktir ilk amacımız ki... E Hani Hasta olduktan sonra tedavi etmek, korunmaktan daha zordur. Evet, ee, amacımız insanları kanser olmadan yakalayabilmek rahim ağzında. Buradan sizler seyircilere <gülüyor> duyurmuş oldunuz. Peki hocam, rahim ağzı kanserinin risk faktörleri nelerdir? Herhangi bir organa sıçrama olasılığı var mıdır? Diğer kanser türleri gibi başka bir yere de sıçrama olasılığı var mıdır? Ee, önce ikinci sorunuzdan başlayayım. Tabii, ee, tabii ki maalesef. Ee, o öncü lezyonlarda değil de kanser olduğunda evreye bağlı olarak Önce rahme, sonra çevre dokuları ve sonra uzak organlara yani evre ilerledikçe uzak organlara sıçrama yapabiliyor. Rahim ağzı kanserinde şöyle bir durum var. Rahim ağzı kanseri öncü lezyonlardan başlayarak konuşmak gerekirse bir tık daha yavaş ilerleyendir. Yani çok hızlı gidişatı yoktur. Bu da bizim gene erken evrelerde yakalama şansımızı arttıran bir durum. Ama... Bizim bunu yakalamamız için hastanın bize gelmesi gerekiyor ki hani erkenden bunu yakalayabilelim Yine Gerçekten sinsi bir hastalık türü bu. Ee, Aynen. Hem sinsi ama hem de yavaş olduğu için önüne alması e, Daha imkanlı bir hastalık türü. Risk faktörlerine gelirsek. Şimdi bizim e, rahim ağzı kanserinde en büyük problemimiz HPV virüsü. Evet. Ee, şimdi dediğim gibi toplumdaki yaygınlığı da çok fazla, %70-80'lerde hem kadında hem erkekte. Böyle olunca erken cinsel ilişkiye başlama yaşı e, bir risk oluyor çünkü HPV ile daha erken yaşta karşılaşma ihtimaliniz oluyor. Bilinçsiz de oluşu, oluşabiliyor. Ee, tabii, tabii çünkü kimde HPV var yok hani e, bilemiyoruz, bulgu vermiyor. Birden çok partnere sahip olmak, hayatınızın yani aynı anda olmasa bile birkaç döneminde çift partnerinizin olması gene HPV ile karşılaşma ihtimalinizi arttırabiliyor. Sigara kullanımı rahim ağzındaki kan dolaşımını bozduğu için, oranın savunma sistemini de bozduğu için gene kansere gidişata sebep olabiliyor. 5 yıldan uzun süre, Doğum kontrol hapı kullanılması gene rahim ağzı kanserine sebep olabiliyor. Ee, şimdi hastalarımız diyecek ki biz bundan daha uzun süredir e, doğum kontrol evet. hapı kullanıyoruz. Ne olacak? Düzenli simir takibiniz olduğu müddeti can sıkacak bir durum yok. Ee, hani yani... Doktora gittiniz, size doğum kontrol hapı verdi ve bir daha 5 yıl boyunca bana hiç uğramadınız. İşte o zaman risk altında şimdi oluyorsunuz. Bir yerden yapıp bir yerden yıkmak gibi bir şey oldu mu? Aynen. Ya zaten Ama ha. yine kontrollerle müdahale edilebileceği tabii, bir şekilde. Tabii tabii. Yani şöyle kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Doğum kontrol hapı rahim ağzı kanseri yapar demiyorum. Gene şimdi doğum kontrol hapında korunma yöntemi olarak onu kullandığımız için... Hastaların hani büyük bir kısmı haliyle kondom dediğimiz korunma yöntemini kullanmıyor. Ee, bu da HPV ile karşılaşma ihtimalini yine arttıran bir durum oluyor. Aslında bu rahim ağzı kanserinde bütün yollar HPV virüsüne çıkıyor maalesef. Cinsel ilişkiden dolayı kaynaklı bir e, için. Aynen. Bir de şey konusunu da aslında söylemek lazım bulgularda e, tam geçmişte olmadık ama HPV virüsü bazen de ciltte sil dediğimiz yapılara sebep Gelecektim, olabiliyor. Gelecektim tam onu. O zaman o zaman oraya gelince <gülüyor> tamam. söyleyeyim karışmasın. Bu...